Birkaç 23 Nisan hikayesi Merhaba, ben Sıla Anlatacağım birkaç hikaye var 23 Nisan yanılarından İlk hanım şöyle İkinci sınıftayken Ben izci olduğum için 23 Nisan gösterilerinde genellikle izci kıyafetini giyer Ve gösterimi yapardım Sınıf olarak izci olduğumuz için Yaklaşık 30 kişi yapardık bu gösterileri Gösterimizde çadır kurmuştuk Herkes özellikle de Anne, babalar bizi alkışlamıştı. Bu durum beni çok sevindirmişti. Bu da bir başkanım. Ben ikinci sınıfta tiyatro kursuna gidiyordum. 23 Nisan günü gelmişti. Bir yürüyüş yapacaktık. Başka okullardan da öğrenciler gelmişti. Futbol sahasında yürüyüş yaptık. Sonra caddelerde yürüdük. Çok eğlenceliydi. Böyle kutlanması beni çok mutlu etmişti. Bu da son anlatacağım anım. Bu olayı daha yaşamadım. Ancak bu sene kutlanacak olan 23 Nisan günü pandemi süreciyle çok uzun kutlamalar olmasa da olacak. Bu yıl okulumun temsilen okulumla aynı adı taşıyan Hakkı Usta Parkı'na gideceğim. Küçük bir etkinlik olacak. Ayrıca pandemi de bile 23 Nisan'ın kutlanması beni çok gururlandırıyor.